Sevgili izleyicilerim merhaba, Nihan Kemankaş ile Özgür Hayaller programına hoş geldiniz. Yine muhteşem bir perşembe günü sizinle beraberiz ve yanımda işinize çok iyi yarayacak özellikle bu okul açılış döneminde muhteşem bir konuğum var. Sevgili e, Yüksel Köksal kendisi hem sosyolog hem de e, aile danışmanı. Öncelikle hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Sevgili Yüksel. Teşekkür ediyorum. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok teşekkür kısaca... ederim konuk ettiğiniz için. Evet süper. Çok kısaca kendinden biraz evet. bahsedebilir misin? Konularımız çok uzun. Aha. Sana sormak istediğim evet. çok şey var. Ee, ve insanlara da çok katkısı olacağını düşünüyorum. Biraz tanıyalım evet. seni. Ben Yüksel Köksal. Köksal sosyoloğum, aile danışmanıyım. enerji Master Trainer'ım. Ee, çocuk oyun koçuyum aynı zamanda. 15 yıldır sektörde e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. İki çocuk annesiyim.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 Gerçekte bizler nerede huzur bulacağız, nerede gerçekten kendimizi gerçekleştireceğiz? Aile hayatı içerisinde. Yani şöyle bir şey var, işte bilmiyorum mesela kişisel gelişimcilerde de eğer işte bir değişim, Herkese karşı çok dışarıda çok güzel olabiliriz, çok güler yüzü olabiliriz evet. ama gerçek hayatımızda, gerçek çocuklarımızla olan süreçlerimizde evet. ya da hayatımızdaki kişiyle olan süreçte eğer bir problem varsa orada gerçek bir dönüşüm gerçekleşmemiştir. Yani içsel değişimin gerçekleşmesi gerekiyor. Kesinlikle bu çok önemli evet. ve her insanın kendi üzerinde çalışması, evet, çalışması gereken gerekiyor. bir konu. Hani Hı. kişisel gelişim. Evet, evet, kişisel ben dönüşüm gerçekleşmeden söylüyorum. kişisel gelişim diye evet, bir şey yok. İnsanlar nasıl tatile bir bütçe ayırıyorlarsa, Aha. eğitime, işte yemeğine, içmeyesine, kıyafetine Aynen. bir bütçe ayırıyorlarsa kişisel gelişime muhakkak bir bütçe Kesinlikle. ayırmaları. Şart kendi huzurları ve mutluluğu evet, için. Bence bir insanın kendi hayatına yapabileceği en büyük yatırım. Bu. Kesinlikle ve çocuklarına evet, ve çocukların. geleceğine. Bakın ben bir programda daha anlattım. Bunu da önemsiyorum. Madem anne babalardan bahsediyoruz. Ben böyle çocuklara işte o yeni yetiştirdiğim zamanlarda daha böyle biraz daha gerginim. İki çocuk var çünkü tabii, iki yaş arayla tabii. iki erkek çocuk büyütüyorum ve Kolaydı. kolay değildi gerçekten. Ve şu anda bir tanesi tıp fakültesinden ha mezun oldu. Diğeri de tıp fakültesi 4'e geçti. Çok yani güzel. sonuçta bir şekilde de meyvesini de aldım tabii. aslında. O dönemde böyle sert bir şeyler söyledim çocuklara. Annem geçti karşıma dedi ki o çocuğa öyle söylememen gerekiyormuş biliyor musun dedi. Sonra dedi onu dedi hep hatırlıyormuş dedi Kendini öyle zannediyormuş dedi bana hmm. ama anne dedim sen bize söylüyordun dedim bana dedi ki bak ben dedi e, biz kitap okumamıştım ben evet. ilk okul mezunuyum evet. artı benim e, herhangi bir televizyon yoktu böyle zamanımda <gülüyor> ama dedi senin böyle bir şey söylemeye şansın yok. Evet. kendini geliştireceksin her gün dedi bir sürü şeyler okuyorsun görüyorsun o yüzden ben insanlara diyorum ya bakın yazıyoruz işte çiziyoruz evet. videolar yapıyoruz bir şeyler yapıyoruz bu devirde bu zamanda ben bilmiyorum ben görmedim, bilmedim deme şansı yok insanların. Kesinlikle. Ben değişemiyorum deme şansları da yok. yok ben her zaman söylüyorum. Evet. Bunu söyleyen insanlar aslında yüzde yüz o sorumluluğu almak Aynen. istemeyen kişiler Aynen. oluyor. Ve onu diğer taraftaki insanlar taşıyor, kaldırıyor bir şekilde ve evet. problem haline Kesinlikle. geliyor. Kesinlikle. O yüzden öyle bir şansları yok insanların. Kesinlikle katılıyorum. Evet. <gülüyor> Şimdi e, sana birkaç soru sormak istiyorum. Programımız çok hızlı akıyor onu <gülüyor> biliyorum ve çok keyifli geçiyor.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 Halsizlik, evet. isteksizlik, işte e, uykusuzluk, e, tedirginlik, sinirlilik halleri de mevcutsa ve bu dediğim gibi bir haftayı da geçmişse ve böyle ilerliyorsa hmm. bu semptomlar e, o zaman bir okul fobisinden bahsediyoruz. Evet, evet o zaman e, kesinlikle bir uzmanı e, götürmek gerekiyor. Geçen bir danışanım aynı şekilde e, diyor ki İngiltere'den online çalıştığım bir danışanım var e, işte diyor okula başlayacak. Biliyorum ki çok korkacak. Biliyorum ki çok hmm. endişelenecek. Oh, dedim ala ala al. o korkan dedim sen olmuyorsun <gülüyor> sakın yani o bildiğin şey yani çocuklar e, ve aynı zamanda uzmanlar yine diyor ki okul fobisinin aslında diyor kaynağı e, bu yanlış ebeveyn tutumları. Evet nedenlerinden evet. de biraz bahsedelim. Aile. Aslında aileler evet. çocukta bir e, durum var gibi <gülüyor> algılıyorlar çoğu zaman biz evet. de karşılaşıyoruz ama e, ailelerin de burada yüzde Taşımaları evet. gereken Aynen. bazı sorumluluk ve bilinç seviyeleri var. Biraz onlardan evet. bahsedelim mi? Zaten ben. bize aileler bir çocuğu getirdikleri zaman biz hemen daha sonraki ikinci seansta bir şekilde aileye <gülüyor> dönüyoruz. <gülüyor> ee, çünkü baştan beri ne söyledik? Ektiğinizi, e, biçtiğinizi beğenmiyorsanız ektiğimize bakmak durumundayız aslında. Kesinlikle. Bizler böyle bir şey yapıyoruz. Çocukta kaygı yaratan da aslında ebeveyn.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 anne ve babanın aktarımlarıdır aslında. Evet. Biz çocuk duymuyor zannediyoruz veya görmüyor zannediyoruz ama hepsini duyuyor. Kesinlikle. Ve e, vakti saati geldiğinde çocukta aynı şekilde Aa, korkmam gereken bir şey var bak demek ki deyip annem bu kadar korktuğuna Değil göre evet, demek ki korkmam gerekiyor deyip o da ee, okulda bir kaygı yaşamaya başlıyor. Fakat bu sadece işte okula alışırken yaşadığı bir şey değil. Artık o psikosomatik dediğimiz bir duruma döndüğünde, hastalık hmm. durumuna döndüğünde, kusmalar, e, mide tabii aynen öyle, başlıyor. mide bulantıları, evet. e, halsizlik, yemek yememe gibi birçok bir şey başlıyor. Ben kendim de bunu e, çocuğumda yaşadım. Evet. evet, birinci oğlum e, ana sınıfına gidiyor. Böyle bir tam servis saati başlayacak oğlumda bir affedersiniz kusma. Evet. Ondan sonra daha sonrasında tabii bu bir uzman aracılığıyla çözdük o dönemde. Onda da mesela şöyle bir şey olduğunu ben daha sonra fark ettim.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 Okul fobisi karşısında ne yapmalıyız biraz evet, onlardan evet, devam evet, çok edelim. E, onlara Aha. soracaktım ve özellikle anne baba tutumlarının da ne evet. olması evet, yanlış birer ilk ve sonrasında. Evet. evet buyurun. Öncelikle bir kere e, her konuda olduğu gibi okul fobisi konusunda da okula hazırlanması konusunda da çocuğun anne ve baba aynı dili kullanmalı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 ee, bu sorumluluğun kendisine ait olduğu, oradaki bir takım sorunlarla alakalı ufak tefek sorunları onun çözebileceği e, ama her zaman yanında olduğu ebeveyn tarafından çocuğa verilmeli. Dakika başı yukarılara çıkıp işte öyle miydi yemeğini yedin mi şunu yaptın mı öğretmenin Çetin. sana nasıl Değil davranıyor tarzında yerine? bir şey bir tutum e, çocuğun kendi sorumluluğundan e, uzaklaşması anlamına gelir. Orada da zaten okulla bir bağ kuramaz çocuk. Doğru ben e bu Ebeveyn buna izin vermez. Evet ben bununla da ilgili e, sormak istiyorum size özellikle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 Ee, sevgili Yüksel çok muhteşem bilgiler verdin ve bu dönemde ediyorum. gerçekten çok gerekliydi evet. çok teşekkür ediyorum ben, ben çok teşekkür ee, ediyorum ve e, katıldığın için de sana çok teşekkür ediyorum ee, ben sevgili seyircilerimize tekrar hatırlatmak istiyorum lütfen bu kitabı okuyun ee, çocuk sahibiyseniz değilseniz de kendi kişisel gelişiminiz için gerçekten çok faydalı ve çok etkili bilgiler içeriyor ee, sevgili Yüksel'e çok teşekkür ediyorum kalemine sağlık diyorum. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Her perşembe olduğu gibi sizin talepleriniz doğrultusunda muhteşem konu ve konuklarla Nihan Kemal Kişeli özgür hayallerde olacağız. Bugünlük size veda ediyorum. Diğer programda görüşmek üzere.